Evet dört değeri kardeşlerim, bazı mesajlar aldım, ee, mecburen seslenmek durumundayım. Sevgili arkadaşlar, uyumayanlar, yayınıma gelin. Evet, e, uyumayan kardeşlerimiz var mı? 4 değeri kardeşlerimiz. Bazıları hala periyat ediyor, taşerondan niye geçtik diye. Taşeronda kalaydık diye. Evet sevgili arkadaşlar. Var mı o arkadaş burada mı mesaj atan Ozi diye birisi galiba e, taşerondan kadroya niye geçtik diyen arkadaşlar sorularınızı alayım neden öyle diyorsunuz sizin kafanızı karıştıran kişilerim var kafanızı karıştıran yayınlar yapanlar mı var dört deli kardeşlerim uymayan kardeşlerim evet şimdi ben e, mesajlara bakacağım. Biraz şey olsun istiyorum. İkramiye sabah müjdelemiştim. İkramiye müjdesi vermiştim. Şu anda e, kafası karışan arkadaşım. Demin mesajını gördüm. Neden üzüntün ne? Neden taşeronla kalmak istiyorsun sen? Onun mesajını at. Çünkü mesajlara bakacağım. Telefon açıyorum da. Evet arkadaşlar. Dörtleri kardeşlerim. İkramiye ve promosyonla ilgili sorusu olan arkadaşlarım. Feryat eden, neden kadroya geçtikleyen kardeşlerim. Neden kadroya geçtiğinizle ilgili bana özellikle şimdi mesaj atan arkadaşın ismine bakacağım. Kim mesaj atmış bakacağım şimdi ismini. Evet bakıyorum. Şükrü Bey, Şükrü Bey. Evet. Hayır hayır ee, neden kadriye geçtik diye silmiş mi? Evet silmiş mesajı. <gülüyor> arkadaşlar mesajı silmiş. O zaman yazmayacaksın. Yani neden kadriye geçtik diye mesaj atmış da. Evet bakalım. Evet arkadaşlar bakıyorum mesajlarınıza. Mesajlarınıza bakıyorum bir saniye. Evet, şu anda bakıyorum. bakıyorum. Evet, mesajlar şu anda bakıyorum. Bir demiş arkadaşlarımız ikramiye ve promosyonla alakalı. Evet, Selamünaleyküm, aleyküm. selam Abdullah Bey, Mihrican. Selamun Aleyküm, Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ee, Bünyamin Bey, İspel'le Cuma günü görüşemedim, şöyle bir durum oldu. Cuma namazına gittik işte, sonra da bir aciliyet oldu. Ama İspel'le ilgili sorunuzu tekrar e, soracağım ben. Çünkü en çok sorun oradan geldi. Yani en çok sorun oradan geldi. Evet, evet. Beş günlük e, TDS ne? TİS ikramiye, bu, Bodru'da yok. Hangisi? Siz Büyükşehir Belediyesi'nde mi çalışıyorsunuz Önder Bey? Bünyamin Bey, biz Büyükşehir Belediyesi, İspere'de çalışanlara ikramiye promosyon ücretleri ne olacak? Şimdi İspere yeni kurulan bir şirket değil mi Bünyamin Bey? Ee, şeye geçtikten sonra, kadroya. Sizin durum 5 günlük siz ikramiye hakkınız var. Bunu İspere'ye mutlaka ben de yani ileteceğim de siz iletmek durumunda kalın. Deyin ki 5 gün Nisan ayı için, 5 gün Ekim ayı için bizim hakkımız var diye. Mutlaka var. Yok dörtte. Hay hay e, hangi kurumdasınız Önder Bey? Abdullah Bey sorunuz var mı sizin de? Demin bir arkadaş vardı neden taşeronda kalmadık neden kadroyu geçtik diye mesajı silmiş. Yorumlarda mesajı silmiş. <gülüyor> yani buraya gelsin burada canlı da sorsun ya çekinecek bir şey yok. Yani niye mesajı siliyorsun sen? Burada açıkla işte. Ya yani neden taşerondan kadroya geçtiği için e, ah ediyor yani. Arkadaşlar içini doldurarak bir şey sorun. Yani size denilen de ne aşağı oldu ne eksik oldu onu söylüyor. Gençlik spor. Evet gençlik spor il müdürlüğünde şöyle bakın e, arkadaşlar dikkat edinlerseniz İl özel idareler için 5 ila 7 buçuk günlük bir İkramiye öngörüm vardı iki buçuk gün vermişler iki buçuk gün iki buçuk gün şeklinde yapacak bir şey yok bir süre ve gün değişimi var kurumdan kuruma demiştim dediklerim çıkıyor bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum şu anda tabii ki birçok kişi uyuyor belki geç saatte gündüz olsak daha çok izleyen olacak ee, şunu söylemek istiyorum önemli olan diğer arkadaşlarınıza da duyurun. Ben bu platformdan hiçbir e, şu anda şeyim yok. Hani maddi bir beklentim yok. Ama önemli olan sizlerin belli bir yere gelmesi. Çünkü ben e, sizden isteğim nedir? Bir yerlerden ekce ye, kopyala yapıştır diye yapan yayınlar var burada. Gazetelerden almış, okuyor, seslendiriyor. Ne kurum arar, ne bir şey arar. Ya adama bir bakıyorum, adam yüz bin olmuş. Takipçisi çok. Ya kardeşim iki süslü bir şeyler koyuyorlar kanala marala falan. Ya burada işçiyle birebir sorunsuna cevap bile vermemiş. Yorumlara baktım cevap yok ya. Çünkü yani ezbere bir şey yayın yapmış. Adamın bir, yani kaç tane takipçisi var. Ya ben burada ezbere iş gerçekten düşüncem yok. Ben hani ee, şey yapıyorum hani telefon faturam bile inanın ee, kotam doluyor yani. Bozkurt Bey, hayırlı geceler demişsiniz. Uykunuz geldiyse tabii ki hayırlı geceler. Selam aleyküm, aleyküm selam Bozkurt Bey, Önder Bey hoş geldiniz, Recai Bey hoş geldiniz. Recai Bey, bütün milli eğitimdeki arkadaşlara sen de söylüyorsun. Beni izlemeye devam edin. Bak birçok müjdeyi aldım ben bakanlıklardan. Bu yaptığım yayınlar inanın birçok yere etki yaptı. Ve e, ikramiyelerin ödenme hızını bile ben sağlattım. Yani hızlanmasını sağladım yani. Ya çünkü bir farkındalık oluşturuyorum. Toplumun her yanında işçilere birinci e, yönlendirme yapıyorum. Amirlerine gidecek cesaretle olmayanları cesaretlendiriyoruz. Yöntem belirliyoruz. E, Murat Güzerek e, şey diyeceğim. Sen ikramiye mi soruyorsun? Çünkü promosyon hani kurum kendi anlaşıyor ya. Kendi belirliyor zamanını. 800 lira 1200 arası alıyorsunuz. Promosyonlarda bankalar öyle anlaşmış. Çünkü bir kerabiciim birlikte kabul ettirmişler başka kuruma Ankara Belediyesi Saski'de 15 günlük alacak maaş içeride kalan maaş bir Yunus Bey. O Elmas Hanım hoş geldiniz <gülüyor> Elmas TV kardeş kanalımız ona da gerçekten e, destek olması dileğidir. E, i̇yi bir eğitim kanalı arkadaşlar yani desteklediğim bir kanal Elmas TV çok iyi ehliyet alacaklar takip etsinler. Agi'ye ne kadar alacaksın? Ee, şöyle ben geçen açıkladım. Ee, çocuğun var mı? Emrullah Bey çocuklar var mıydı? 183 lira Agi desteği alıyorsun. Ee, Furkan Turan. Nişan, e, Nisan maaşı kuru maaş yattı. İkramiye yok. Belediye çalışanıyım. Furkan Bey kesinlikle 5 günlük ikramiye hakkınız var. Hangi belediye olduğunu söyleyemezsiniz. İsmini verdiyseniz zora girmeyin. Ama beş günlük hakkınız kesin var Furkan Bey. Ama bütün belediye arkadaşlarına anlatın, kurumunuzdakileri de anlatın. Benim Gerçekler Dünyası'nı izleyerek güçlü bir sayı yakalayalım. E, ve bu güçlü sayı daha çok etki yapar. Ben geçen haftadan itibaren ikramiyenin ödenmesini hızlandırttırdım. Neden oldum? Bir kıpırdama sağlandı. Kurumdan kuruma değişiyor ikramiye ödemeleri. Verdiğim rakamlar da aşağı yukarı tutuyor. İl özel idareye 5 günlük verirler demiştim. İl özel idarede bir tane İl özel idarede 5 2,5 gün vermişler. Belediyeler 5 gün. Yani belediyeden az veren yerler de varmış arkadaşlar. Bünyamin Bey burada. Sağlık AŞ'de isper oldu. Evet. Hocam biz isper. Yani isper gerçekten şu anda var ya şu yaptığımız yayında isper. Siz farkında değilsiniz. Ee, öyle güzel ulaşıyor ki bazı yerlere yüzde dört altı ayda evet tamam yüzde dört başka bir şey yok dediler ee, şey ikramiye ve promosyonda alamayacakmış alamayacak mıymışsınız bünyemin Bey? ikramiye ve promosyon size vermeyecekler miymiş? Ee, ben de iyi geceler deyince benim sesim uykulu geliyor Moskut Bey <gülüyor> Benim sesim uykulu geliyorsa ben hemen bir çay içeyim, kahve isteyeyim yani. Ahmet Nurkunas, e, siz belediyede miydiniz veya şeyde miydiniz, e, ilgi eşlikte miydiniz Ahmet Bey? Ya inan unutuyorum, şey yapamıyorum bazen, e, havzamda şey olmuyor. Evet, yeni girmişsiniz. He, hoş geldiniz tekrar Bozkurt Bey. Valla kahvem geldi artık. Benim uyku kaçar. Ben dincim şu anda. E, e, Gençlik Spor İl ile ilgili ikramiye tahminimi de belirteyim arkadaşlar. Şimdi Gençlik Spor İl Müdürlüğü ödeneye bakıyor. Ve e, döner sermayesi güçlü değil. Genel bütçeden destek alan bir e, yatırım organı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Bir de şans ve bahis oyunlarının vergisinden e, gelir geliyor arkadaşlar. Yani yaklaşık e, en maksimum gençlik spor il Müdürlüğü arkadaşlarım iyi dinleyin. Maksimum 10 artı 10 olur. Bu çok a, maksimum bir oran. Size de 5 artı 1 e, önerebilirler. Bunu da size söyleyeyim. Ya bu rakam tutacaktır. Ben de teşekkür ederim Elmas Hanım. E, kanalınızı dikkatle izliyorum. Yayınlarınızı çok beğenerek izliyorum. E, gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlar geç saatte yayınıma bağlandınız. Gerçekten hepinizi teşekkür ederim. Yani gündüz e, yaptığımızda tabii 200-300 kişi bir anda izliyor. Aynı anda canlı yayında. İnşallah e, sizlerin desteğiyle, sizler de arkadaşlarınıza haber vererek inşallah yayınlarımız 1000'de, 2000'li, 3000'li aynı anda canlı yayında sesleneceğimiz rakamlara gelir. Vakıflar Genel Müdürü kaç günlük ikramiyeyi alacaktır demiş. E, Bozkurt Bey, Vakıflar Genel Müdürlüğü de malumunuz genel ödenekten ve kendi yağını kavuracak gelirlerden mahsum bir e, müdürlük. Genel bütçe kaynaklı bir e, şeydir. E, genel bazı gelirler olmakla beraber Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün e, gelir getirici kurumlar olmakla beraber genel bütçeden ne, e, nevel alan bir kurumdur. Ve e, sizin de alacağınız maksimum tutar 5 ila 10 gün arasıdır. Maksimum toplamı iki defa ödendiği 20 gündür. Ee, bu konuda da kesin size bu sayıyı veriyorum. Yani bir gün iki gün az olur arkadaşlar. Onu da takmayın ama e, bu konudaki şey belediyeden bir gelişme var mı? Arif Bey belediyelerde şöyle yaptığım yayınlar inanın sizin gibi duyarlı birçok yayıncı kardeşlerim de bana söylediler. Ben bugün belediyelerde şunu diyeyim Arif Bey hemen yazın bak belediyelik kardeşlerime sesleniyorum. Yemek parası alıyor musunuz? Bodrol'unuzda yemek parası var mı? Salı günü maaş almadınız. Gerçi daha önce almış olmanız lazım. Çoğu belediye biriyle 5 arası yatırıyor. Maaş alanlara sesleniyorum. Bodruya bakanlara sesleniyorum. Belediyede 13 günlük parası içeride kalan var mı? Veya böyle kalan varsa arkadaşlar bana bağlansınlar veya haberi olanlar duyursunlar kanalı. Canlı yayındayız. Evet. Çocuk yok başkan. 13 günlük 720 yattı. Ee, evet. Tamam. Genel olarak yakacak parası falan ne kadar olur maaş? Ee, parayı aldınız değil mi Emreullah Bey? Şöyle. Ee, 13 günlük 720. 850. Tamam. 1600, ee, çocuk yok. Anladım. Eşiniz çalışıyor muydu? Onu da söylemeniz lazım. Pamuk Prenses Katrik. Ben milli eğitimde çalışıyorum. Evet. 12 çalışıyorum çalışmıyoruz. Üvey evlat. Evet. E, maalesef ben milli eğitimi aradım. Milli eğitime dedim. Seçim için bir müjde istiyoruz. Arkadaşlar bakın. Hiçbir kanalda, hiçbir iş kanalında böyle bir şey yok arkadaşlar. E, hazır bir yerden bilgiyi bulup e, videoya düşüyorlar. E, ve ondan sonra gerisin artık karışmıyorlar. Ben videoda dinlediğim soruları not alıyorum ve kurumları arıyorum. Canlı olarak sağ olsun bakın hani kabada, kaba bir yaklaşımla karşılaşmadım. Gerçekten duyarlı olduğumu görüyorlar. Genel manada tek bir kuruma odaklanmadığım hissini karşıya veriyorum. Kurumların bana bilgi verme noktasında sağlam olmaları nedeni bu. Ben sadece buraya odaklanmadım. Başka yerleri de arıyorum. Genel bilgi alıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim şeklinde. Bir de bakanlık bakanlarını arıyorum ve bana sağlam bilgi veriyorlar. Son dakika olarak Milli Eğitim'deki vereceğim bilgi şudur. Milli Eğitim'de maalesef şu an Haziran'da muhtemettikler çıkış yapma üzerine bir hazırlıktalar. Yani ücretsiz izne ayırma noktasında bir hazırlıktalar pardon. Ben dedim bakanlığı da aradım seçim geliyor dedim. Onla ilgili ödenek ve sözleşme şartları belirlendiği için dediler zorunluluk var. Ama ben seçim, seçimim fendi bu milli eğitimin inadını yendi demek için bu işin peşini kovaladım. İsteğim de inşallah Haziran ayın başında Ramazan ayında milli eğitim çalışanlarımıza bayrama buruk girmemelerini sağlamak için milli eğitimi tekrar arayacağım. Tamam mı Katprik? E, e, bu konuda sizden de istirhamım. E, düzenli canlı yayınıma katılmanız. Sorularınız varsa mail adresimi verdiğimde mail adresimi de daha şey yapamadım paylaşamadım. Oraya sormanız. Acil sorularınızı. Hocam biz de ikrami alacak mıyız? Geçici işçiyiz milli eğitimde. Arkadaşlar e, aradım. İkrami ile ilgili de soru sordum. Ser verip sır vermemeye çalışıyorlar. Milli eğitim bu konuda bilgi vermede biraz sıkıntı var. Benim isteğim bayram öncesi, şimdi ikramiyenizin tutarını da söyleyeyim verilseler, verebilecekleri tutarı. Milli eğitimin şartları size 5 artı 5 şeklinde verilebilecek şekilde 250-300 liralık bir para alabilirsiniz arkadaşlar milli eğitimdekiler bayramdan önce. Bu da tabii sizin 2 aylık ücretsiz izinizi, izninizi verilmiş pansuma edecek bir rakam değil. Ama promosyonla ilgili bir durum sayınızın azlığı özellikle il bazındaki genel olarak bakıldığında normal bazda olması promosyon şeyini engelliyor. Kaç kişisiniz il genelinde Recep Bey? Sosyal hizmetlerdeyim. 39 gün ikramiye 52 günlüğüm. Ee, sosyal hizmetlerdesiniz. Ee, yani... 39 gün olmayabilir sosyal hizmetler. Sizin de ikramiyeniz 10-10 e, veya 15-15 olacaktır. 10 iş günü, 10 iş günü, 15 iş günü, 15 iş günü. İkisinden birisi. İnşallah 15 gün şeklinde olur Murat Güdelek Abdullah Fidan. Bakanımız Jülide Hanım 1500 2005 orası demişti promosyon için. Yani şaşkınım. E, Jülide Hanım'dan ben ikramiye tutarı ile ilgili bir buçuk katı falan duyulduğunu biliyorum. Ama promosyonla ilgili açıklama yaptığını düşünmüyorum. Ya siz mi yanlış anladınız? Hangi yayınsa bana buradan söyleyin ben izlemek istiyorum. Promosyon şartını böyle koysaydı kurumlar bu orana göre pazarlık yapardı. Kurum amirlerinin bakanımızın sözünü çiğnemeleri imkansız. 500 liraya, 600 liraya promosyon anlaşmaları yapıldı arkadaşlar. Ortalama 800 liraya daha çok yapan oldu. Yüksek tavan olarak da 1200 lira yapan oldu arkadaşlar. Keşke 1500, iki, yani 1250 yapan oldu. Nadir yani bu 1500 yapanlar. Evet, çevre ve şehircilikteki arkadaşlarımız da evet sorunlar tabii ki vardı. Ücretleri geç mi aldınız çevre şehirciliği arkadaşlar? Yunanım Bey ne demiş, maaş içinde bize ikramiye verdiği için başka bir şey yok dediler. Tamam işte yani maaşla beraber verebiliyorlar arkadaşlar. Belediyelerin birçoğu Nisan ayında 5 günlük ikramiyelerini aldılar. Almayan arkadaşlarımız için bizzat e, kurumlarla itibat sağlıyoruz veya sizlerin sağlaması için yön gösteriyoruz. Ama bu yaptığımız yayınlar mutlaka şunu bilin özellikle videoya da düştüğü için e, mutlaka kurumlar nezdinde ses getiren bir yayın olmakta. Milli Eğitim'de bilgi verin lütfen. Biz sizden haber bekliyorum. Tamamdır. Ee, Milli eğitimle alakalı itibatımız devam ediyor. Süre azaldı. Şurada kaldı 15-16 gün. Ee, Sayın Katrik. Yayında da kalın. İnşallah yeni yeni arkadaşlarımıza soru sorarlar. Bilgi alırsınız. Ben yepyeni arkadaşların da katılmasını istiyorum. Sizlerden istirhamım yayınıma diğer arkadaşların da katılması ve bir sayısal güç olarak sesimizi daha güçlü iletmemiz. Murat Bey evet e, selam demiş. Ben DSI'de e, çalışıyorum. Kuruma sordum. 52 günlük TDI ne zaman demiş. Devlet su işlerinde evet 52 günlük dönüyor. Bize dediler ki 52 günlük TDI ile alakalı bize herhangi bir yazı gelmedi. Evet. Murat Bey e, promosyon ve TDI ile alakalı özellikle TDI ile alakalı resmi bir yazı yok. Ama ikramiye ile ilgili bir, bir şey söylemek istedim demin. Kurumlar adım atmaya başladılar. Ama maalesef 52 günlük bu ikramiye tutarını birçok kurumda göremedik. Öyle, il Özel idarede ikişer buçuk günlük bir ikramiye tutarını görünce gerçekten şaşırdım. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Evet, personel oldunuz. Hı hı. 2000 lira gibi 2000 liraya yakın alırsın Hüseyin Bey Mayıs'ta yani 15'inde. E işte Yunus Bey içeride kaldı değil mi para öyle dediler. Yani sadece ne dediler açıklama olarak nedir? içeriden bırakıldı paralar dediler. hı, -hı. Evet, Turan Bey, Furkan Bey Para içeride bizim Nisan maaşı yattı. sadece 30 günlük Hayır bakın Nisan ee, ayı yaptıysa Mayıs'ı mı içeri aldılar? Ben bunu anlayamadım Onu bir açar mısınız? Necmettin Bey, yemek yol, yol, çocuk yok, sadece yakıt Yol parası idaren yükmünde Yargıda iştihadı iht var. Ama yemek nasıl olmaz? Necmettin Bey hangi kurumdu? Hemen yazarsın sevinirim. Hemen bir yaz kardeşim. Hayır başkan çalışmıyor. 700 yattı. Agip falan sen ne kadar yatar? Ee, 700 ee, O zaman söyleyeyim sana. Alacağım parayı. 1400. 1400 tamam. Hesaplıyorum. 1700 lira gibi bir şey Emreullah Bey. Ben teşekkür ederim Katriy. Ama arkadaşlarınız da söyleyin yayın şeyinden. Sendikaların hükmü var arkadaşlar. Biz sendikayı tabele olarak algılamak istemiyoruz. Biz sendikayı sadece üye yaparken görenlerden olunmasını istemiyoruz. Biz sendikanın çalışanın avukatlığını yapmasını istiyoruz. İdarenin avukatlığını değil. Zaten idarenin elinde güç var. Yürütme gücü var. Kurumda idareci müdürler yürütme gücünü elinde bulunduruyorlar. Ellerinde yasal imkan var. Sendika ne yapacak? İşçinin hakkını arayacak. Sedik bu yönde teşvik edin. Sıkıştırın. Evet Sayın Karayeski hoş geldiniz. Belediye temizlik işi bir de dün imza attırdılar. Ok Okutmadılar da sözleşmeyi. <gülüyor> İnanamıyorum ya. Yani Alişen gibi. Şu filmde var ya Alişen. Kemal Sunal'a bir şey imzalatmadan hemen imzayı alıp e babasından kalan sermayeye konmak istiyor. Aynı ona işe döndürmüşler yani. Böyle bir şey olur mu ya? Yani bunu yapan kişi yani gerçekten kabahatli yani. Keşke yazıyı biraz okuma durumunuz olsaydı. Keşke arkadaşlar ya. Çünkü yanlış anlamayın. imza çok riskli. İmza atınca akan sular durur arkadaşlar. Her alanda mahkemeye gittiğinizde o imza sizi çok zorlar. Bir aksızlığa uğradın. Mahkemeye gittin der ya. Ama şöyle bir durum var. Size aykırı bir şekilde imza alındığını gösterir şekilde arkadaşlarınıza şikayet yaptığınızda hadi bu sizi zorlar kurumda ama sözel değil bu sözleşmeyi okumak istiyoruz bir örneğini verin deyin. Yani sizin imzaladığınız sözleşmenin bir fotokopisini imzalı olarak verebilirler size. Benim dedik çalışan arkadaşlar mutlaka e, imzaladığınız Sözleşmenin bir nüshasını alın. Buradan sesleniyorum. Geçen unuttum. Evet. Hayır hayır. Öyle bir şey olmaz. Müdürler cebbi değil. Müdürler sadece bu konuda biraz şey yapacaklar. 52 günlüktü de. 52 günlük tevdiye şu an 26 günlük iki çeşit şey, e, taksit ödenecekti. Hı hı. Hmm. Enginler Bey Şunu söylemek istiyorum Bozkurt Bey TDL'le alakalı Ben hani e, Şu anda direkt bir söz olamasam da TDL'le alakalı Seçime doğru bir 26 günlük pasta dilimini e, Serbest bırakabilirler Yani tediye 52 gün de yani normalde işçilere iki de ifade ödenir. 26 gün, 26 gün şeklinde arkadaşlar. Bir aylık çalışma 26 gün esas alınır. Ve e, iki, çeşi, iki ay e, taksi şeklinde ödenir. Evet. 3 çocuk, 14 günlük Evet. Aldınız değil mi parayı Önder Bey Teşekkür ederim Sayın Gülderek evet, Teşekkürler Elmas TV Yayınlarınızı inşallah arkadaşlarımızı takip ederler Evet Evet Göç İdaresi ile ilgili Evet Şöyle diyeyim Garip Bey ee, telefonlara bakmadılar. Ondan sonra Cuma'ya geçtim. Cuma'dan sonra bir yoğunluk oldu. Üç dört tane konu var. Belediyelerle alakalı yemek parası verilmemiş. On üç günlük paralar içeride bırakılmış. Sizin gibi Maraştan da sorun oldu garip adam. Ee, bunu bilmenizi isterim. Güç İdaresi. Hepsinden önce soracağımız sorulardan birisi. Sabahtan soracağım. Telefona bakmam olayları var. Bu sefer inşallah şey yapmazlar. Söz söz pazartesi mutlaka bilgi alacaksın. Yani söz verdimi arkadaşlar şey yapmam. Ben şöyle bir şey var. Cuma günü ben göç idaresiyle özel ilgilendim. Ama telefon açılmayınca ne yapabilirim? Ondan sonra başka kurumu arıyorum. Açılmayan telefona birkaç kez arıyorum. Daha sonra başka bir kurum arıyorum. Yunus Bey hoş geldiniz. Hmm. Yunus Bey ben özellikle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Neden birinden birini ödüyorsunuz dedim. Bunu 15'ine çekin dedim. Yani böyle bir açıklama yapıldı. Yer 4 değerler gibi artık bu iş düzene girsin dedim. O da 15'inden 15'ine Yapmaya çalışacağız. Birkaç ay böyle olacak dedi. Ben de bunu olumlu gördüm. Yunus Bey mutlaka bunu da bilginize sunarım. Nisan aldınız. Mayıs'ta 13 günlük içeride. Kimler? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya arkadaşlar bakın. Sözleşmeden sonraki hemen çekmiyordu. Mayıs nasıl çeker ya? Bir de Mayıs Mayıs'taki 13 gün. Olmaz öyle iş. Bunu soralım hani ben dedim yemek parasını da soracak onu da soracağız. Net bir cevap alırız yani net çünkü sorumuz net. Hocam ille 400 siz ikramiye alacak biz. Evet hangi ilde siz ne iş yaparsınız? Ayrı 15. senedeki alacağız maaş ne kadar alırız? Evliyim çocuk yok. Yani aşağı yukarı yani tutarınız neydi? Geçiş paranız neydi? O önemli. Yani geçiş parası neyse ben ona göre çocuk yardımına göre şehir bir hesaplama yapıyorum. Çünkü taşeron geçiş maaşı baz alınıyor ya. Hı -hı. Evet Sayın Katlik. 1900 lira alıyorsun. Evet milli eğitimde çalışıyorum. Promosyonun nedir? Promosyon eğer anlaşma olursa çünkü milli eğitimdeki kardeşlerimize bankalar her nedense bir şey yaklaşmadılar. Yani bir bonkör yaklaşmadılar. Evet. Yurtta çalışıyoruz. Onlar da ne kadar olur? Kim yurtta çalışıyor? Hmm. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir bisküvi yedim. Acıkmıştım. Hmm. Yurtta ya, KYK biraz sıkıntı arkadaşlar. Arkadaşlarına sorsana Sayın Katrilik. KYK'deki arkadaşlarına sorsana, maaşları hangi gün aldılar? 13 günlük maaşları ne kadar aldılar? Mayıs bodrosunu gördüler mi? Onu bir sorsana. Salih Bey hoş geldiniz. Hizmet iş Sendikası'nda üyeyiz. Daha sendika başkanı yüzünü görmedik. Yazıklar olsun. Arkadaşlar bakın, sizin mesajınıza dönmeyin, sizle ilgilenmeyin, sizi insan yerine koymayın, muhatap almayın, sendikalara siz de muhatap almayacaksınız. Sizle ilgilenen sendikalara, sizi seven, size dokunan, sorunlarınızı ele atan, sizi gerçekten avukatı gibi savunan, ben öyle görüyorum. Ben de bir sendikacıyım. Sendika yöneticisiyim. İşçilerin haklarını savunmak için varız. Niçin olabiliriz ki başka? Popülist konuşmuyorum. Ben bunu ispatlamış birisiyim. Ben zehirlenme yaşanmış bir kurumda bütün sendikalar saklanmışken bu kurumda zehirlenme yaşadı diyen birisiyim. Mobbing uygulanıyor diyen birisiyim. Yazılar sunan birisiyim. Ben amirler giriş kartı basmıyor diye yazı yazan birisiyim kuruma, kendi kurumuna. Arkadaşlar biz neler sormadık? Biz kurumdaki FETÖ'yü 3 sene önce kuruma sorduk, resmi FETÖ temizliği yaptınız mı diye. Yani ben sana hangisini anlatayım? İlk resmi FETÖ ile mücadeleyi bizim sendika başlattı arkadaşlar. Önemli Reklamı yapmıyorum bak. ismi vermiyorum yani. O yüzden ben çekinmez ve korkusuz bir insanım. Bütün büyüklerimize ulaşmış bir insanım. Yani o yüzden Salih Bey e, oturup istişare edin arkadaşlarınızla. Araştırma yapın çevrenizde. Sizle ilgilenecek bir sendikayla görüşün. Memurlara bayram ikramı, evet. Tekno Bey, e, memurlarla ilgili Sayın Bakan'a soru soruldu Naci Bey'e. Dendi ki memurlarla da ilgili emekliden sonra bir açıklamanız olacak mı, çalışmanız var mı? Maliye Bakanı açık kapı bıraktı ve e, Ankara'dan edindiğim bilgilere göre şu anda belli toplantılarda memur, zam, işte memur ikramiyesi göz önünde bulundurulmasa da seçim Hattı, e, seçim hattının çok keskin geçeceğinin görülmesi üzerine. Gerçi ilk turda biteceği söylense de iktidar bunu ne olursa olsun Cumhur İttifakı garantilemek isteyecektir. E, biliyorsunuz hapishanedekilere at da gelebilir. Yani özellikle adli mahkumlara çok kötüsü işlemeyenlere. E, buradan e, çağrı yapıyorum bir de. E, özellikle ııı e, icradan dolayı sözleşme imzalayıp avukatın sözlerine kanıp imzalayıp da e, şeyde kalan kardeşlerim. Yani disiplin cezası üç ay hapsi alan sıf borcu için sözleşme imzalayıp avukatla taahhütname imzalayıp ııı taahhüt ihlal içeride olan kardeşlerimizi de af getirilmesini buradan sesleniyorum. Tekno Bey 1500 TL'lik bayram ikramiyenizi ben size bayramdan önce kaç gün önce şu anda verdim sadece bir 10 gün bekleyin 10 gün sonra yapılan açıklamalarda kanalıma bekliyorum belediyeler tedirin için uğraşıyorlar mı? asla bir uğraşma yok Enginer Bey 5 günlük ikramiyeleri verdiler maaşları düzenli ödesinler şu anda başka bir şey istemiyoruz diye istiyoruz ama bir an önce onlardan önce maaş düzenli ödemesini. İçeride para bırakmamalarına ve bundan sonra da tedavi için harekete geçmeden istiyoruz. Turgut Bey evet biz emniyet müdürlüğünde 4 yıldır çalışıyoruz. Evet çok güzel. Elbimize de geçer. Daha önce ne arıyordunuz Turgut Bey? Eee Uslu Bozkurt. Hayırlısı inşallah kadroda sevilmedik diye kadroda sevilmedik diye sevinemedik. En azından 200 300 dolarda maaşlara zam gelmesi gerekirdi. Ne diyelim işinin kadrosu yok. İşçi her zaman ezilenindir. Bozkurt Bey, sıkıntı çekmeden bir şey olmaz. Siz 4D, 4B, 4C'li gibi bir otobana girdiniz. Diğerleri nasıl her geçen yolda bir katkı aldıysa siz de alacaksınız. Eğitim, çalışma süresi gibi ek durumlar size zamanla yansıtılmaya başlayacak. Ve binanın ince işleri tamamlanır gibi sizin de işleriniz ve kadronuz süslenerek haklarla tamamlanacak. Evet Hüseyin Dağlı Başkanım bizler de müzelerde çalışıyoruz. Evet müzeler Kültür ve Turizm Bakanlığı. Şu anda hizmet sendikasında üyeyiz. Tamam. Eski dört değil arkadaşlar öz büro işe üyeler. Tamam. Bizler de öz büro işe üye olmamız gerekiyor. Arkadaşlar sendikayla ilgili tercihlerde ben burada bir şey demem. Etik olmaz. Benim sadece bir sözüm var. Siz kimle rahatsanız, kimle huzurluysanız onda olun. Adamlar bilgi vermiyorlar ya demiş haklısın e, bizi takmıyorlar. Çikayetçi ne yapabiliriz? Bimber'e yazabilirsiniz arkadaşlar. E, Çalışma arkadaşların hepsi Bimber'e yazsın. Bimber aracıyla şey yaparsınız. Evet. Promosyon olayını da yazın. Yani bu nedir 500 ya? 500, 600, 700, 800 nedir ya? Tekno Bey'i duymadınız galiba. Deminden beri memurlarla ilgili durumu anlattım. Memurlarla ilgili durum 1500 TL'lik bir ikramiyeyi bekliyoruz. Evet, Baskut. Bankaların banker davranmamasının sebebi kurumlardır. Kurumlar, müdürler, bankaları kendine yüksek derecede promosyel alınacak haliyle çalışana düşmez. İhale tutarlarını isteyin. Bankaları yapılan ihale tutananı sendikanız bir örneğini istesin arkadaşlar. Çok önemli bir şey söyledim size demin bakın. Promosyonla ilgili ihale tutana istensin. Nedir bu ya? Tamam. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi bankalar promosyonları eğer kuruma bir araba veriyorsalar, kuruma bir şeyler alıyorsalar, bilgisayarıdır, arabadır, bu işçiye yansımıyorsa ben böyle promosyon istemiyorum. İşçiye yansıyan, cebini dolduran bir promosyon istiyoruz. Ama e, kurumun kurumu bankayla yaptığı şey mutlaka şey yapın. Bir örneğin isteyin. Karayaka 13 günlük 945 TL. Evli bekar. Herkes aynı aldı. Geçiş öncesi net 2256 TL alıyordunuz. Bu ay toplu iş sözleşmesi farklı ancak şubat Mart için bekliyoruz. Evet. Hmm. Bakalım. Ee, 945 TL almışsınız. Tamam. Evet. Evet. E, agi, agi yansımadı Serhat Bey sizde İnşallah agi yansıyacak Maaşınızın altında Mutlaka altında almayacaksınız Biraz bir tık böyle yüz 30-50 lira fazla alacaksınız Sayın Bozkurt Kurumladık yöneticiler asla işçi çalışanı düşünmez açık yönet Valla işçi çalışanları düşünmeyenin Rabbim de düşünmez Arkadaşlar 1500 liralık bir ikramiye açıklaması resmi kanallardan yapılmadı. Ben bakın e, e, ile alakalı tuttum tahminler tuttu. E, özellikle günlerle ilgili kurumlarla ilgili tutmaya başladı. Yapılan zamlardan da bunu anlıyoruz. E, 15 ay maaş modülasına yansıyanları da gördük. Öngörülerim tutuyor çünkü kurumlarla itibat halindeyim. Memurla ilgili müjdeyi arkadaşlar bakın. Yani epey bir memurdan bahsediyoruz. 3-4 milyon memur var Türkiye'de. Ve 3-4 tane memurun maliyeti de var. Ama şu anda iktidarı kimse kaybetmek istemez. Memur zammını şimdi size ikramiyesini Ramazan'a girmeden kimse verir mi? Hayır. O zaman ne olacak? Ramazan bayramına bir hafta kala ikramiye alındığında zaten seçime de çok az kalmış olacak. Zihinlerde memurların hükümet bize 1500 TL ikramiye verdi şeklinde güzel bir anı kalacak. Bu da tabii ki sandığa gittiğinde memurun kararında etki edecek. Artık vatandaş cebine ne girene bakıyor. Artık istikrar diyor. Artık rahatım ne olsun istiyor. Siyasi ve sosyal düşünceler de etkiliyor ama artık şu çağda ekmeğin aslanın midesine indiği çağda Herkes cebine bakarak oy veriyor. Evet e, Nisa Bey ne demiş? Sayın Bakanımız promosyon alınca maaşlarının 3 katı diye. Evet. Bankadan alacak şekilde 2.000 TL dedi. Yani 2400 TL mi alacaksınız demiş bakan. Onu bir açar mısınız Nisa? Evet bir abi biz e, kooperatif sendikaya üye olduk Tamam. Karabük'te Milli Eğitim Aktif Kooperatif İş Sendik abi. Biz askeri ücretten ne alırız? Biz de askıya alınan arkadaşlarımız var. Kafta oldu askıya alınan. Teşekkür abi kolay gelsin. Gülten Hanım ben şeyi anlayamadım. Milli Eğitim çalışanı mısınız? Bir, Milli Eğitim çalışanı mısınız? Askıya alınmalar Haziran'da başlıyor. Üçüncüsü sendika tercihinize karışamam. Bu bana yakışmaz. Sadece tek bir çağrım var. Diyorum ki, sizle ilgilenen, size değer veren sendikalarla olun. Veya sendikacı kardeşlerle olun. Ee, Turgut Bey, evet, tanışmalar var arkadaşlar. <gülüyor> Mert e, Elustu. Turgut Bey, e, Mert, e, iyi oldu karşılaşmanız. İkinizin sosyal durumunuzu, örnek bakalım maaşlarınızı. Evet sayar. Ee, hocam kanalına göre taş her işçiye 52 günlük ilave tediye verilmesi gerekmiyor. Arkadaşlar. Şimdi kurumların ödenek ve gelir gider durumları var. Bir anda geçiş sağlandı. Tediyeyi tabii istiyoruz. Ben mesela şu anda belediyeler hariç tediye konusunda kurumlarda bir ret hali görmedim. ile alakalı da bazı kurumlar 22 gün, bazı kurumlar 30 gün, bazı kurumlar 7 gün, bazı kurumlar da 10 günlük veya 20 günlük ödemeler yapacaklarını yavaş yavaş ilan etmeye başladılar. Efe Bey, ee, asla öyle bir diyetim yok. Milletlerine şey olacağım, ee, sadece belediyelerle alakalı durum son anda, o videomu dinlemedin. son anda torbaya kondu. Kadro belediye çalışanlarını kapsamıyordu. Belediye çalışanlarından yükselen sesten dolayı Böyle bir durum söz konusu oldu. Tabii ki buna da şöyle bir formül buldular. Belediye şirketi ve belediye de %51, belediye %49 şirket şeklinde e, son karar verici belediye ama kurum yani şirketi edici şirket olarak belirleyerek bir formül buldular. Ama bu Ankara'da çok ses getirdi, çok tepki veren oldu Efe Bey. Şunu mutlaka bilin ki taşerondaki sistemden daha güvencedesiniz benim isteğim diğer kurumlardaki gibi tam 4D sistemine geçilmesi sizde de. Ben eğer yemek paralarınız için ve dedik kardeşlerimizin maaşlarının 15'inde yatması için, ikramiyeyi daha çok alması için yayın yaptıysam ben bundan mutluluk duyarım. Asıl işçilerin haklarıyla uygulanmayan, işçilerin durumuyla sadece ek ye yapıştırıp burada videolar paylaşan, yorumlara dahi cevap vermeyen, Duyarsız olan insanlardır da dalga geçenler. Bu yönden öyle düşünüyorsanız sizi tercihinize baş başa bırakıyorum. 52 günü Sema Hanım bakın gönlünüzden geçeni yazıyorsunuz katılıyorum. Ama bakanı makamını alıyoruz. Yani öyle değil mi? Yani onu söylemek istiyorum. Yani milli eğitimde alınacak ikramiye tutarını ben belirttim zaten. 5 artı 5 formülü ağırlık basıyor. Tekno, evet, teşekkür ederim. Benim anlamadığım bir şey var. Kimse memurları bahsetmiyor. Tekno Bey bakın, ben memurlarla ilgili şurada bir özelleştiri yapalım. Memurlarla ilgili ile alakalı çok güzel bir yayın yaptım. Maliye bakan açıklamasından sonra ve Ankara'da birkaç arkadaşımla konuşmamdan sonra. Ya memurların paraya ihtiyacı yok. Onu anladım. Dörtleri kardeşlerimizin var. O zaman deli kardeşlerimize versinler o parayı da. Ya yani o 1500 beş yüz lirayı da dörtleri kardeşlerimize versinler ya benim burada görünümden geçiyor o ben de memurum ben alacağıma dört deri kardeşim alsın buradan ilan ediyorum ya ben alacağıma dört deri kardeşim alsın 1500 lirayı bunu işten söylüyorum yani çünkü memurların demek ki karnı tok arkadaşlar durumları çok iyi adamların umurunda değil ya, ya 1500 lirayı küçümsüyorsanlar istemiyorum abi ben de küçümsüyorum yani ben istemiyorum bu parayı Küçümsüyenlere de nasip olmasın. Ben böyle bir şey görmedim. 1500 lira dedik. Kimse bir soru soran yok memurlardan. Hepsi tok. Demek ki tok. Helal olsun. Aleykümselam selam. Sayın memiş, taşeron şirketler verilen kar payı neden bize verilmiyor? Bu durum ee, şu toz duman kalktıkta. Ve size ikram ikramiye ve artı sürpriz tediye ödemesi gelirse ikisi beraber ödenip bayrama girdiğinizde cevabı verilmiş olacak başkanım ben hastanede çalışıyorum evet Yurda, hoş geldin nisanın ikisine kadriye geçtir tamam iki çocuğum var eşim çalışmıyor evet Engelli kızınız da var evet ne kadar maaşla geçtiniz onu bilmek istiyorum ne kadar maaşla geçtiniz Evet Sayın Katbrik, Milli Eğitim'de çalışıyorduk, çalışıyoruz, bayramda ikramiye verilir mi? Milli Eğitim'de çalışıyorsunuz, bayramda ikramiye konusu demin söylemiştim. İkramiye sürpriz olur. Milli Eğitim'de de gerçekten bu ikramiyenin verilmesi Haziran'dan önce elzem bir durumdur. Ama Milli Eğitim'de maalesef ödenekler midir bilmiyorum. Muazzam bir sessizlik var. Ben istiyorum, arıyorum, gerçekten bu duyarlılığı veriyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bana dedikleri şey şu. Sadece siz aradınız. Siz koşturuyorsunuz. Siz soruyorsunuz. Hem izucu hem sevinç verici bir şey. Kendi adıma seviniyorum. Ama bir taraftan da diyorum ki neden 3-5 kadar aramıyor? Neden YouTube kanalları aramıyor? Arkadaşlar diğer YouTube kanallarını umurumda değil ya. Adamlar sadece işi gücü beğen almak sizden. Yok yorum yaptırmak, şunu yaptırmak, izlenme almak. Benim tek amacım o değil. Benim en önce amacım burada bir başarı elde etmek. Milli eğitimde inşallah o müjdeyi veririm sen Katpilik. Ama alacağınız ikramiye tutarını hesapladığında 220-250 arası bir şey ediyoruz Sayın Katpilik. Evlisiniz, çocuğunuz var. Arkadaşım bekar. Ben de 200 TL fazla alıyorsa kadrodan bahsetmesin. Hmmmm. Onun ilk maaşı ne bakar Sayın Bozkurt? Taşerondayken geçilen maaş ana baz alındı ya. Demek ki senden fazla alıyordu ama sen çocuk yardımlarından dolayı ona yaklaşacaksandır. 130 lira fazla alır senden. Evet. Sendikayı sormuş Sayın Garip Bey. Ee, ya bilmiyorum böyle bir şey olmaz ya. Güvenlik, güvenlik sendikasındaki arkadaşlarının sayısı mı yok yani? Sizden isteğim pazartesi gibi bir kendileriyle görüşün arkadaşım. Devabı bana verin ama bir görüşmeye çalışın. Telefonu vardır internette bile bulabilirsiniz. 500 liraya kadar atış olarak demiştim. Lütfen cevaplar mısın? Sayın Cumhurbaşkanımız mutlaka ve mutlaka verdiği sözleri yerine getirir. Sayın Cumhurbaşkanımızın o konuşmasında ben 500 lira diye bir şey duymadım. Sadece genel manada promosyon ve tehdiye ile alakalı kendisi iletilen bir rakam vardır. Ve ileride yapacağı zam düşünceleri vardır. Bunları biz bilemeyiz. Ama tehdiye ve ikramiye gerçekten 20 şehir gün dahi verilmiş olsa 12 aya böldüğümüzde 300-400 liralık bir artış söz konusu arkadaşlar. Bu da iyi bir artış. Evet. Bayram alacaksınız. Evet Bozkurt Bey. 75 TL. Bana o günü verirse en az 250-500 üye getireceğim. Güvenlikle alakalı mı? Garip Bey. Güvenlikle alakalı mı? Güvenlik değişti değil mi? Güvenlik İşte güvenlikle alakalı değil de biz konferrasyona gittiği durumumuz var. Öyle bir şey ben de isterdim gerçekten. Cumhurbaşkanı 500 liraya kadar artış olacak demiştim ağaçlarda. Tam okuyorum Mahmut Bey tehdiye ve ikramiye olayı dedim ya tehdiye ve ikramiyeyi bölesenize toplamını yani o onu kastetmiştir ama yapacağı bir zam vardır ee, onunla ilgili proje vardır onlar tabii ki zamanla ortaya çıkacak ama tehdiye ve ikramiye verildiğinde girmiş her gün 300-400'lük bir aya yansıma oluyor 12'ye böldüğü zaman bilediği içisi olarak şu ana kadar hiçbir ücret almadık Allah Allah hangi ya ne zamandan beri almıyorsunuz Sayın Zeybek? Adana Belediyesi mi? Sayın Nisa Çitikay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Sarıeloğlu Sabah gazetesine yaptığı açıklamada taşeron işçilere promosyon geçmiş aldıkları maaşın bir buçuk katı şeklinde promosyon alacaklar. Arkadaşlar promosyon bankayla kurum idaresi yani bağlı çalıştığınız kurum var ya çalıştığınız binadaki kurum var ya onun idareciler arasında gerçekleşen bir durum. Bir de Mesela bir bakanlığın bütün kurumları aynı bankaya bağlı. Bakanlık yapıyor ihaleyi. O türlü yapılan genel bir ihaleli de var. Ama bir buçuk katı promosyon şekli şu ana kadar uygulama olmadı. İkramiye konusunu belki demiştir. İkramiye konusunda da şu anda veriler. Beşer günlük, onar günlük, yirmişer günlük veriler var. Taşarından çıkıp kurum yöneticilerine havale ediyorlarsa vay halimize. Kurum yöneticileri kanun ve yönetmelik üzerinde size muamele etmek durumundadırlar. Siz de sadece kanun ve yönetmeliği kendilerine hatırlatırsanız sevinirim. E, 52 günlük verecek dedi bakan. Evet tamam. Yani Sema Hanım ben de biliyorum e, özellikle sizin 52 günlük... Belediyeler 5 günlük kaldı. Yani yanılmıyorsam 60. %70'i yatmış ee, çalışanların yani şey olarak baktığımızda. Ya ben sizden çok istiyorum. Gerçekten sizden çok istiyorum ama maalesef gerçekler var. Ee, ben burada zaten kanalımızın gerçekler dünyası. Gerçeklik yani dünyası. Hükümet bunun altında kalacağını düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda bayramdan önce bir tediye sürprizi bekliyorum. hediye sürpriziyle yani 26 günlük tabii 52 günlük değil. 26-26 52 yapar. Bir ay iş günü çerçevesinde 26 gün hesaplamış tediye ücretleri işçiye her şey kadro işçilere. Öyle bir ödeme alınabilir. Evet. El Ustu biz 52 bir de 10 günlük mü alacağız? Mert Bey hangi kurumdu? Gülten Hanım çalışıyorum demiş. Tamam. Tamam, milliyetimle çalışıyorsun. Bir tane. Arkadaşlar. Evet. Milliyetimle e, çalışıyorum. Arkadaşlar askı, askıya aldılar. Her şey e, nasıl askıya aldılar? Yani... Bunu bir açar mısınız? Ben onu anlayamadım. Haziranda alınıyordu bu. Aski alınma nasıl? Toplum yararına çalışan mı bunlar? Onu bir açar mısınız arkadaşlar ya? Toplum yararına mı çalışanlar bunlar? Evet. 123 kişi kadroya geçtik ama 10 kişi askıya alınıyor. Arkadaşlar bunlar soruşturmaya mı takıldı? Günlerini o zaman soruşturmaya takılmış olur bunlar. Ona mutlaka söyler misin? Soruşturma takıldı. Yani böyle bir şey olur mu ya? Yani bir güvenlik soruşturmasına takıldıysa bileyim. Ona göre cevaplayacağım. Bakıyorum şimdi. Evet, sen çetike demiş? Evet. 2404 lira değerinde promosyon ödemesiyle karşı. Evet. Nisanım, ben açıklamayı tekrar bir dinleyeceğim. Kesinlikle promosyon ödemelerinde 800 TL, bazen nadiren 500 TL ve 1200 TL gibi bir rakam söz konusu. Bankalarla anlaşılmış. Bunu bakanlık değil, kurum idarecileri yüzde doksanı anlaşıyor. Bunu mutlaka biliniz. Ama size 800 TL ödenip kuruma da araç alımı için her işçinin 1200 TL gibi feragat yapıldıysa Nisan'ın mutlaka kurumunuzdan banka promosyon ihalesinin bir örneğini sendikanız istesin kesin çözüm. Ben de mailime benim de mailime bunu en azından atarsınız. Veya bu attığınız mailden Ben de bunu Görürüm ve ona göre size yönlendirme yaparım Mutlaka Kurumun yaptığı Bu ihalenin bankayla yaptığının Bir ihalenin örneğini isteyin Ve mailimi atın Me e Sayın Bozkurt demiş Memurlar ve yöneticiler işçilerin kadroya geçmeler hazmedemediler Evet Benim tarihi bir sözüm vardı arkadaşlar Tarihi bir sözüm vardı Dedim ki Arkadaşlar, memurların gözüne girmek için kendi taşeron kardeşlerini satan, onların sırtından bir yerlere gelmeye çalışan, kendi kimliğine dahi saygı duymayan, ciknet ve sigara almaya giden, yani kadrollara ciknet ve sigara almaya giden taşeronlara her zaman şahit oldum Ve o sırtık yüzüyle, o yılışık yüzüyle yaranma çabalarını gördüm. Ben de taşeron çalıştım ya. Ben taşerondum aslanlar gibi başım dik. Kadroğulların gözün içine bakardım. Erkekse gelsinler benim hakkımı yesinler. Benim maaşımı geciktirdiğinde giderdim şirket sahibinin ensesine binerdim. Size yemin ediyorum yaptım bunları. Elim arkada gezerdim ben. Saygısızlığım kimse yoktu. Ama yanımızda var ya ne kadar döner sermaye muhabbeti yapıyordu biliyor musun kadrolar? Biz alıyorduk üç kuruş para, adam döner sermayesi bile bizim maaşımızdan fazlaydı. Her gün döner sermaye muhabbet, her gün döner sermaye muhabbeti. Bizi hava atmak, bizi ezmekti. Yani o de hiç olmadı. Ben kadrolu oldum, bir taşeron kardeşimizin yanında. Ben bir döner sermaye ücretinden bahsetmeye utandım ya. Bunu söylemek istiyorum. E şu anda hükümete de sesleniyorum. Sağlık çalışanları, vergi daire çalışanları, birçok dairede, birçok kuruluşta çalışan kardeşlerimizin maaşları daha da arttırılmalıdır. Memurlara bayram öncelerinde ikramiye kesinlikle verilmelidir. Emeklilerimiz çocuk okutmaktadır. Emeklilerde üniversite okuyan çocuklara olan emeklilere. Bir saniye arkadaşlar telefon geldi yani çocuk okudan yani emeklilere e, özellikle 400 TL çocuk başına para ödenmesi bu benim muntazam bir önerim tekrar ediyorum taşeron ve emeklilerde demiştim çocuk üniversitede çocuğu okutanlı taşerona 400 TL çocuk başına emekliye de 400 TL budur sosyal barış budur sosyal destek tamam mı arkadaşlar dur olan e, güzellik e, Evet şu anda bakalım mesajlarımıza Olalım. Evet Ele ücretler de sendika dağı var ne kadar. Tamam çok iyi. Çok güzel haberler geliyor. Sendikanın dağı var açacağıyla alakalı şeyler çok güzel. Dediği ikramiye karıştırıyoruz yoksa ben onu Bakın. Eee ayrı ikramiye ayrı arkadaşlar. Onları karıştırmayın. Ben yani ikramiyeyi şu anda bir alma derdindeyiz. Sema Hanım. promosyonu karıştırdınız. Promosyon banka ile yapılan anlaşma. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü de evet. Bir sorunuza bakalım. Şöyle bir şey diyeyim. Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımıza ne kadar ödenek yapılacağıyla alakalı bilgi yok? İçişleri Bakanlığı'nı, İçişleri Bakanlığı'nı mutlaka aramamız gerekmekte. Orada İçişleri Bakanlığı'nda ilgili birime bağlandığımızda mutlak bir bilgi verilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü almaktansa İçişleri Bakanlığı'nda bilgi almamız daha sağlıklı olacaktır Mert Bey. Hı. Evet Seba demiş? Bir yıllık tamam Bir yıllık 52 gün ikramiye Evet teclislerinden Dönüyorsunuz evet Erzan Bey engelleri ikramiye zam var mı? Yani Öyle bir ayrım yok Arkadaşlar Yani çalışan Kurumlara göre bir durum var Mahmut Beymiş 4 artı zam yani e, zam olayı arkadaşlar yani kıdem olayı ve çalışılan yıl olayına göre yani 4D'de 2020'ye kadar e, ödenecek bir tutar. Ama tek alacağınız zam bu değil. Yani Tek alacağınız zaman bu değil ee, ama şunu söylemek istiyorum. Ee, Ocak ayında bu zamın başlayacağı söyleyebilirim. Ocak ayında başlayacak. Evet. Sayın Türk. Soruşturmaya takılmadın. Nisan ikisinde biz de kadroya geçtirdiler. Nisan 15'ten sonra askıya aldılar. Aynen benim çalıştığım e, okulda, hizmet memurları da benim iş konusunda eziyorlar. Hmm. Soruşlumaya takılmadı. Nisan ekste bize kadroya geçtiler. 15'ten sonra askıya aldılar. Aynen benim çalıştığım okulda da hizmet memurları da benim iş konusunda çıkışa kadar. İşte böyle bir şeyler şık değil. Mobbing varsa bildirin. Milli Eğitim Müdürü sözel görüşün önce bir Tamam mı? Gülter Hanım, Milli Eğitim Müdürlüğü sözel görüşmenizde fayda var. Evet Sema Hanım. 52 günlük ikramiye kesin bir şey yok Sema Hanım. Bunu bilmenizi isterim. Promosyonla ilgili bankalara kızabilirsiniz Sayın Bozkurt. Bankalar... Emekliye ve taşır ona gelince özellikle dört değerli işçilerimize cibrileştiler. 26 gün, 26 gün TDI ücreti semanım. ikramiye ücretini konuşuyoruz şu anda. Onu bir alalım TDI de alırız inşallah. Sayın Adanır Bey, ona bir bakayım ya nerede yazmıştınız bakalım. Bakalım hemen. Adanır. Heh. Resmi günlerde çalışıyoruz. Özel güvenlik olarak mesai olacak mıyız? 23 Nisan 1 Nisan'a ücret alamazsınız şu anda. Onu söylemek istiyorum. Adanır Bey. 23 Nisan ve 1 Nisan'a şey yok. Eee, mesai ücreti yok arkadaşlar. Eğer 45 saati doldurulduysa sayın Adanır. 45 saat üzerinden o resmi günde çalıştıysanız o zaman %50 fazla para alacaksınız. Verip orada ne sormuştunuz? Görmedim. Aynı kurumda eski işçiler ikili tizi alırken evet, alıyorlar. 26 26 iki taksi şeklinde alıyorlar. Evet. Hayır hayır, 62 gün diye bir şey duymadım arkadaşlar. Bakan açıklama oldu. Tüz yardımı kurumlar hemen ödemeye başlamak zorunda mı? E, sendika ile anlaşma olmadan da bunu ödemek zorunda mı? Sendika aidat kesebilir bu durumda. Arkadaşlar sendikanızla bir görüşün. Özellikle sendika üyeliğiniz ve sendikanızla bir görüşmenizde fayda var. Kurum sendikanız var mı arkadaşlar? Ali Osman Bey. Herhangi bir sendika izleyicisi üye olmakta fayda var mı? Ayrıca yeni bir düzenlemeyle mevcut kadroların yaralandığı şartlardan biz de yararlanabilir miyiz? 2020'ye kadar beklemek mi gerekiyor? 2020'ye kadar birçok haklarınız kemik bulacak arkadaşlar. Normal kadrolu iççeye çok yakınlaşacaksınız veya kadrolu iççi haklarınızı kavuşacaksınız. Biraz sabır gerekiyor. Bir ay daha olmadı. Her şey bir anda olmuyor. Sendikayla iyi olmakta tabii ki fayda var. Ama sizin hakkınızı savunan sendikayla. İtarenli yanında yalakalık yapan sendikayla olmaz tabii ki arkadaşlar. Evet sen üstüne demiş? Abi açıklamada engelli demiyor. Yoksa bizim yanlış anladık. 65 üstü yaşlı yaşlılık parası. Şöyle arkadaşlar yaşlılık aylığı arttırıldı. Şimdiki yaşlılık aylığı 266 TLydi Yaşlılık aylığı 500 TL'ye çıkarıldı. Bilginiz var mı bilmiyorum. Onu da söyleyeyim yani e, 260 TL'den yaşlı olup hiçbir sosyal güvencesi olmadan paralanlar vardı ya aylık. Artık onların parası elhamdülillah 500 TL oldu arkadaşlar. Ramazan bayramında evet Ramazan bayramında 3 katı alacaksın Adanır Bey. Mesela bu Ramazan'da nübet aldın ya bir güne 3 verilecek güzel bir şey eğer Ramazan bayramında iki gün nöbet tutmuş olsan altı gün çalışmış gibi para alacaksın sayın adadır. Devlet hastanesinde çalışanlar dönem sermaye alabilecek mi? Güzel bir yere parmak bastım Mehmut Memiş. İki yolu var dönem sermayeden pay alması için. Birincisi şu. Ee, dönem sermayeden para alabilecek misiniz? Şöyle bir şey. Zaten Kurumların döner sermayelerinden ödenen 4D'lerin maaşları var. Döner sermaye bütçesi olan kurumlarda. İkincisi, döner sermaye diye bir ek ödemeyi kastediyorsanız, ek ödeme için biraz zaman var arkadaşlar. Danıştay'a dava açacak sendikalar. Sendikaların davası bir sene içinde karar veriyor Danıştay. Ve ücretler genelde ödeniyor ek ödemeler için, karar çıkıyor. Ama buna hükümet de el atabilir. Seçimler öncesi veya gelişmeler öncesi. İnşallah hek ödüme de alırsınız arkadaşlar. Canı gözler isterim almanızı. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bir sorun daha var. Detaylı açıkladım Sema Hanım. Kurumlardaki ikramiye tutarları şu an belli değil. Netleşmesi bekleniyor. Tediye içinde herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama gün ve ödenecek tutarlar yakın zamanda netleşecek. 23 Yüce 1 Mayıs'ta çalıştığınız gün. Evet onlara herhangi bir şey olmayacak arkadaşlar. Alamayacaksınız. Bizim sendika 4D'li üye yapmıyor arkadaşlar. Garip adam. Ondan dolayı dedim. Neye cevap verecektim Sayın Abdullah Bey'de? Bir bakayım yukarıya. Kaçırdım galiba. Bakıyorum. Çünkü ben yayını kapatacağım. Ama sorunuz geri çekilmiş. Silmişsiniz. O yüzden. Sorunuz silinmiş Abdullah Bey. Yani ben silmedim. Yukarıda baktım geri çekildi diyor soru. Özel idaresi var neden demiş. Özel güvenlikler. Yani o zamana değişecektir arkadaşlar. İbareler değişecektir. Allah razı olsun demiş. Ben de size teşekkür ediyorum. Yani bilmiyorum arkadaşlar. inşallah daha güçlü bir şekilde size bilgilendirmek benim için bir gururdur. Sayın Bozkurt, hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sayın üstüne teşekkür ederim. Arkadaşlar ben ayrılacağım şimdilik. Ee, i̇nşallah sorularınızla müşerref olmak beni mutlu ediyor. Ya sen katbilik cimri falan demeyelim ödeneyen durumda göre çok okul var ya çok masraf var ya. Yani o da bir masraf yani. Sayın Adanır Arife günü almıyorsun bayramda başlayacak. <gülüyor> Geçmişe dönük alacaklarınızdan vazgeçtiniz ama geleceğe dönük haklarınız için avukat ve sendikanızın avukatı var arkadaşlar. Ya değişecek. Hazmedecekler Garip Bey. Tamam mı? Hazmedecekler merak etmeyin. Yakında bunu da açıklık getireceğim. Sema Hanım ben cevap verdim. Siz cevabı anlamak istemiyorsunuz. Hani i̇nşallah bir dahaki yayında tekrar veririm. Ben demin size cevap verdim. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize selam ederim. Efendim sendikayız. Evet ama söylenen istifa edebilirsiniz. zamanamazsınız diyorlar. Hayır hayır sendika değişiminin hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Siz de ilgilenen, sorununuza çare bulan sendikalara geçebilirsiniz. Bu konuda toplu hareket etmenizde fayda var. Ve iyi bir yazı yazan arkadaşlarınızda fayda var. Sayın Adanır bayramda zenginsiniz İnşallah bizi de bir davet edin. <gülüyor> 6 günlük para çok güzel. 3 günlük. Ya bu müjdeydi benim size. Arkadaşlar şimdi bana ayrılan zamanın sonuna geldi. <gülüyor> Ben müsaadenizi isteyeceğim. Hepinize selam ederim. Hepinizi seviyorum. Desteğiniz bize güç veriyor. Sizin yanınızda olmak da beni mutlu ediyor. Tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Evet farklı Sema Hanım. Farklı. Evet. Tamam Sayın Katrik. İnşallah bir dahaki yayınlarda değineceğim. Tamam mı? Mutlaka kaçırmayın. Hotmail mail de vereceğim. Orada da soru sorabilirsiniz. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum. Sağlık ve esenlik içinde kalın. İnşallah görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrardan.